Gençler selam kampımızda 6. haftamızdayız 6. haftanın konuları oran orantı ve problemler arkadaşlarım ki 7. haftanın konuları da problemler olacak biliyorsunuz oran orantı ve problemleri biraz uzun tutmamız gerekiyor çünkü uzun bir süreç arkadaşlar ki biliyorsunuz TYT'de de 30 tane matematik sorusunun içerisinde yaklaşık olarak 14-15 tane problem karşınıza çıkıyor Oran orantı soruları dahi problemleştirilmiş biçimde çıkıyor arkadaşlarım ki diğer konularda o şekilde. Dolayısıyla problemi biz biraz uzun ele almamız lazım sağlam ele almamız lazım. Bu arada yeni arka planımızda daha doğrusu eskiden kullandığım arka plan değiştirdiğime bir türlü alışamadım. Bu daha iyi yani ben bunu daha çok seviyorum. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın onları da söylemeden geçmeyelim <gülüyor> Boş geçmeyelim arkadaşlar ee, Onun haricinde kamp nasıl gidiyor arkadaşlar ee, Yani bir şeyler öğrenebiliyor musunuz Bir katkımız oluyor mu ee, Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yerler var mı Bunları da yorum kısmına belirtirseniz Sevinirim güzel olur Evet gençler hazırsanız dersimize başlayalım Konumuz oran ve orantı olacak Evet arkadaşlar öncelikle oran orantı korusunda bir bilgimiz var. Demiş ki aynı türden iki tane çokluğun kıyaslanmasına ne diyoruz arkadaşlarım biz? Oran diyoruz. Doğru mu? A bölü B bir orandır dolayısıyla. Yani burada A ve B iki çokluk ve ikisi de aynı türden çokluk olacak. A bölü B bir orandır. Ben buna sevgili arkadaşlarım diyorum ki A'nın a'nın B'ye oranı diyeceğim. Daha sonrasında birden fazla oranın eşitliğine de biz orantı diyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi aynı türden iki çokluğu kıyaslayınca oran oluyor. Bu oranlar birden fazla oran birbirine eşitlendiğinde ise orantıdır diyoruz biz artık bunlara. Tamam mı? İkisinin arasındaki fark bu. A bölü B eşittir C bölü D. Arkadaşlar ben buna ikili orantı diyeceğim. Eğer ki ikili orantı yazın. Eğer ki gençler bir tane de böyle e, e bölü f gibi bir şey olsaydı ona da biz üçlü orantı diyecektik. Tamam mı? İkili orantı, üçlü orantı. A bölü b eşittir, c bölü d eşittir, k gibi bir sayı varsa ki bu k sayısına biz orantı orantı sabiti diyoruz. Adı üstünde arkadaşlarım sabit olmak zorundadır. Ve bir orantıya aitse de orantı sabitidir diyoruz. A bölü b eşittir, c bölü d ifadesini ben A bölü B eşittir C bölü D biçiminde de yazabilirim. Genelde şunu kullanırız ama bu şekilde de verilebilir soruların içerisinde aklınızda bulunsun. Ve bu A bölü B eşittir C bölü D de A ile D dışarıda kaldığı için bunlara dışlar. B ile C içeride kaldığı için de bunlara içler diyoruz sevgili gençler. Evet şimdi birinci örneğimize bakalım. A bölü B eşittir C bölü D eşittir 3 orantısı bize verilmiş. B artı A bölü B çarpı D artı C bölü D bu çarpımın sonucunu bulunuz demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar B bölü B ve A bölü B biçiminde ben bunları ayrı ayrı toplayabilirim. Bakın B bölü B artı A bölü B yazdım. Daha sonrasında çarpılmış ne ile burayı da D bölü D artı C bölü D biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra B bölü B'nin 1 olduğunu biliyorsunuz ki bir yanda da A bölü B var arkadaşlar. Çarpı D bölü D'nin 1 olduğunu biliyorsunuz. Hemen yanında da C bölü D var. Daha sonrasında sen bakıp burada A bölü B'nin 3 olduğunu yani şunun 3 olduğunu ve C bölü D'nin de 3 olması gerektiğini biliyorsun. Yani gençler 1 artı A bölü B 3'müş çarpı 1 artı C bölü D de 3 ise o zaman 1 artı 3 diyorsunuz. Burası 4 ve burası da 4 hocam 4 ile 4'ün çarpımı sormuş aslında bana cevabımız 16'dır diyebiliriz. İkinci örneğimize geçtik. a bölü 2 b bölü 4'e e ve bu da c bölü 3'e eşit. Bakın a bölü 2 eşittir b bölü 4 bu da eşittir c bölü 3 ve bu üçlü orantı mutlaka bir orantı sabitine eşittir. Ben buradan a bölü 2 eşittir hop, k eşitliğini kullanırsam a eşittirine gelir 2k. O zaman b eşittirine gelecektir. Şunla şunu kullanırsam 4k gelecektir. c de eşittir hop şuradan 3k gelecektir arkadaşlar. Şimdi bakın a'yı 2k, b'yi 4k, c'yi de 3k olarak elde ettik ya. Demiş ki 2a. 2a nedir? 2 kere 2k'dan 4k'dır. B zaten kendisi 4k'ydı. -2c demiş. 2 kere 3k'da 6k yapacaktır. Bakın şurası 8k yapar 4k 4k daha 8k 6k çıkarırsam 2k gelir bu 2k da kaça eşitmiş 40 o halde k kaça eşittir arkadaşlar 20'ye bizden ne istenmiş hocam c kaçtır diye soruluyor e Ben c'ye ne demiştim 3k demiştim e k'yi de burada 20 bulduğuma göre c eşittir 3 kere 20 derim bu da bana 60'ı verir ve c'yi elde etmiş olurum B sorulmuş olsaydı 4 kere 20'den 80 A sorulmuş olsaydı da 2 kere 20'den 40 derdik Gençler Bir diğer bilgimiz Özellikler orantının özellikleri A bölü B C bölü D eşitse içler dışlar çarpımı yapabiliriz Yani A ile D'nin çarpımı Mutlaka ama mutlaka B ile C'nin çarpımına Eşit olmak zorundadır A bölü B C bölü D'ye eşit Ve bu da K ise, K'ya eşitse Bakın Buradaki oranların Pay kısımlarını toplayıp veya çıkardığımda payda kısımlarında toplayıp çıkardığım zaman orantı sabiti değişmez diyoruz. Bu ne demek? Örnek veriyorum 2 bölü 3 gençler biliyorsunuz ki 4 bölü 6'ya eşittir. Bakın şimdi 4 ile 2'yi toplayın 6, 3 ile 6'yı toplayın 9. Bakın bu da 2 3ün ta kendisidir. Yani orantı sabiti yine korunmuş olacaktır arkadaşlar. Değişmeyecektir. A bölü B, C bölü D'yi ve bu da K orantı sabitine eşitse... Bakın burada A'yı N ile çarpmış B'yi de N ile çarpmış. Yani bu kesri N ile genişletmiş. Bu kesri M ile genişletmiş. Şurası M arkadaşlar. M ile genişletmiş. Ve yine gidip pay kısımlarını toplamış ve payda kısımlarını toplayıp yine oranlamış arkadaşlar. Yine K orantı sabiti korunacaktır diyoruz. Değişmeyecektir. Burada da A bölü B C bölü D'ye eşit ve bu da K orantı sabitine eşitse. Bu kesrin karesini almış. Bu kesrin de karesini almış. E karelerini aldıysa gençler o zaman orantı sabitinin de karesi alınacaktır. Yani bu da k kareye eşit olacaktır illaki. Tamam. Ee, bakın şurada hiç kare alma işlemi uygulamadık ikinci ve üçüncüde. Ama burada karesini aldığımız için orantı sabitinin de karesini alacağız. Bu da k kareye eşit olacaktır deriz. Üçüncü örneğimize bakalım. A bölü B, C bölü D, e eşit. Bu da 1 bölü 2'ymiş. E şimdi şuraya bakalım. Burada ne var 2A Şurada ne var 2B var bakın Şöyle alt alta yazalım ki net görünsün Eksi 3C'miz var Eksi 3D'miz var Şimdi burada A bölü B Ve C bölü D Bunlar birbirine eşitti ve bunlar da yine 1 bölü 2 ydi. arkadaşlar ben A'yı burada 2 ile B'yi de 2 ile çarparsam C'yi eksi 3 ile D'yi de eksi 3 ile çarparsam Sonuç olarak 1 ile çarpmış olurum Neden? Çünkü 2 bölü 2 1 Eksi 3 bölü eksi 3 gene 1 yapar Ve K orantı sabiti değişmez Dolayısıyla ben diyorum ki bunlar 1 ise E şunla şunu topla 2A eksi 3C Bununla bunu topla 2B eksi 3D e Zaten bana şunu vermiyor mu arkadaşlar şurayı e veriyor e bu da kaça eşitmiş yine k orantı sabitine eşit olacak yani 1 bölü 2 eşit olacak e burası 1 bölü 2 ise benden karesi istenmiş bunun o zaman sonuç ne olur tabi ki 1 bölü 4 olur 1 2'nin karesinden cevabımız cevap 1 bölü 4'lü diyebiliriz şimdi bir diğer sayfamız yani 115. sayfamızda ilk sorumuz olan 4. örneğimize bakıyoruz x bölü y z bölü t k bölü m bunların hepsi de 3 orantı sabitine eşit X çarpı Z artı X çarpı K bölü Y çarpı T çarpı M eşit. 15 olduğuna göre M artı T bölü M kere T ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi X ile Z'yi çarpmış bak. X ile Z'yi çarparsın. X çarpı Z bölü Y ile T'yi çarparsın. Y çarpı T. Şimdi örnek veriyorum. 2 bölü 3 ve 4 bölü 6'yı dikkate alalım. Tamam mı? Bunların ikisi de k orantı sabiti 2 bölü 3'e eşittir. Doğru mu? Şimdi 2 ile 4'ü çarpın 8. 3 ile 6'yı çarpın 18. Arkadaşlar bu şunun karesine eşittir. Yani 4 bölü 9'a eşittir. Bakın 2 ile sadeleştirin 4. 2 ile sadeleştirin 9. Yani az önce karesini aldığımız zaman orantı sabiti k kare olmuştu ya. E ben gidip bunda demek ki şununla şunu çarpınca da yine k kare orantı sabitini yakalayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada x ile z'yi, y ile t'yi çarptığıma göre orantı sabitinin karesi olan 9'a eşit olacaktır bu. Daha sonrasında x ile k'yi ve y ile m'yi çarpmış bakın. x, k. Altta da y çarpı m mevcut. Dolayısıyla ben onu da yazayım. x çarpı k bölü y çarpı m. E bu da 9'a eşittir. Şimdi bunları da şöyle toplayacağız arkadaşlar. Pay kısımlarını ve payda kısımlarını toplayıp yazalım. x çarpı z Artı x çarpı k diyoruz. Tamam mı? Abi bu arada bu şekilde yazmamıza aslında gerek yok. Şuradan şunu söyleyebiliriz. Bakınız dikkat edin. x çarpı z bölü ytm. x çarpı z bölü y çarpı t çarpı m dedim. Artı x çarpı k bölü ytm dedim yine. Bakın arkadaşlar. x çarpı z bölü y çarpı t'nin ben zaten 9 olduğunu biliyorum. O zaman alt kısımda sadece m kaldı artı. Ve daha sonrasında x çarpı k bölü y çarpı m'nin de ben 9 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 9 bölü altta bu sefer t kaldı. Bu da kaça eşitmiş? 15'e. Şimdi her iki tarafı 9'a bölerseniz eğer 1 bölü m ile 1 bölü t'nin toplamı kalacaktır. Bu da 15 bölü 9. 15 bölü 9 nedir arkadaşlar? 3'e böl 5, 3'e böl 3. Yani 5 bölü 3 müşterim. Şimdi benden ne istenmişti? Şu. Ben bu ifadeyi nasıl elde ederim? Bak burayı t ile genişletiyorum. Burayı da m ile genişletiyorum. Böylelikle, böylelikle t artı m bölü t çarpı m. Yani bize sorulan ifadenin aynısı kalmış oluyor. Ve bu da kaç eşittir doğal olarak? 5 bölü 3 eşittir. Yani cevabımız ne olacakmış? 5 bölü 3 olacakmış gençler. Orantı çeşitleri. Öncelikle ne ile başlıyoruz? Doğru orantıyla ile başlıyoruz arkadaşlarım. Eğer ki iki çokluktan biri artarken, bak bu çok önemli, biri artarken diğeri de artıyorsa diyemem. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır diyoruz. Veyahut... Sadece soruların içerisinde orantılıdır diyorsa ben o orantılıdır kelimesinden o iki çokluğun doğru orantılı olması gerektiğini anlayacağım. Eğer ki sorunun içerisinde orantılıdır diyorsa o doğru orantılıdır. Ters orantılı değildir. Doğru orantılı çoklukların oranı sabittir diyoruz arkadaşlarım. Yani A ile B doğru orantılıysa ben bunu A bölü B eşittir bir orantı sabiti diyorum. A ve B sırasıyla X ve Y ile doğru orantılıysa eğer. Bakın A sırasıyla demiş ya X ile orantılı eşittir diyorum. B Y ile orantılı sırasıyla dediği için ve bir orantı sabitine eşittir. Burada, burada A bölü X eşittir K derseniz X de K'yı çarptınız A eşittir X çarpı k elde edersiniz. B bölü Y eşittir K derseniz Y'yi bu tarafa attınız. B eşittir Y çarpı K'yı elde edebiliriz. Devam ediyorum sağ üst tarafa. Doğru orantıyla alakalı sorular çözüyoruz. A sayısı 2B artı 3 ile orantılıymış. Orantılıdır diyorsa doğru orantı vardır demiştik. 2B artı 3'ü yazdım. Ve bu da bir orantı sabitine eşit olmak zorundaydı. A 9 iken yazıyorum. A gördüğüm yere 9'u yazdım. Bölü B 3'müş. 2 kere 3 6. 6'ya 3 ekledim. Gene 9 geldi. 9 bölü 9 yani 1 bize orantı sabitini verecektir. Demek ki buradaki K'mız kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. Orantı sabiti değişmez demiştik. O halde a 15 demiş. Şuraya 15'i çaktım. bölü b kaçtır diye sorulmuş ya 2b artı 3'ü yazdım. Orantı sabitine eşitleyeceğim. Yani 1'e. O halde şu kısmın ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 2b artı 3'ün tabii ki 15 gelmesi gerekiyor ki 15 bölü 15 1 olsun. O zaman 2b'nin 3'ü karşı attım. 12 olması şarttır. B de sevgili arkadaşlarım 6'dır diyebiliriz bize b kaçtır diye sormuştu. Cevap budur. Geçtim 6'ya. Birbiriyle eş güçteki 10 tane işçi saatte 1 saatte 200 tane turlu örüyor. Yine 1 saatte diyor sormuş. Bakın işçi sayısı işçi sayısı artarsa eğer hangi oranda arttıysa yapılan iş de arkadaşlarım işte artacaktır. Yani işçi sayısını arttırırsan örülen tuğla sayısı da artar. Ne kadar çok işçi o kadar çok tuğla örülür arkadaşlar. Dolayısıyla hatta burayı silmeyelim. Şöyle kalsın ve ben şunu şöyle kenara çekeyim. Siz de yazın böyle tamam mı? İşçi sayısının artması demek. iş yapılan işin de artması demektir. Anlaştık. Pekala. O zaman biz ne diyoruz? Bunlar doğru orantılıdır. Yani ben işçiyi gidip işe bölersem Mutlaka ama mutlaka bir orantı sabiti yakalayacağım. Şimdi işçi sayımız 10ken e, arkadaşlarım işçi sayısı 10ken işimiz 200 tuğlaymış 10 bölü 200'müş bizim orantı sabitimiz. E, eş güçteki kaç işçi diye sormuş İ, işçi sayısına x diyeceğim örülecek olan yapılacak olan iş 340 olacak bakın arkadaşlar. Şu şunun kaç katı 20 katı ya da içler dışlar çarpımı yaparsınız hiç fark etmez 200x eşittir 310 çarpı 10 dersiniz 340 şurası özür dilerim orayı düzeltelim isterseniz hata olmasın 340 çarpı 10 0 ve 0 gitti 2 tane 0 gitti 2'ye böldüm 2'ye böldüm burası 17 geldi yani x kaçmış arkadaşlar 17 ymiş yani eş güçteki 17 işçi bir saatte 340 tane tuğla örer diyeceğiz Şimdi ters orantıya bakalım. Ters orantı nedir? Tam tersi doğru orantının iki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa gençler bu iki çokluk arasında ters orantı vardır denir. Ters orantılı çoklukların çarpımları birbirine sabit olmak zorunda. Yani a ile b eğer ters orantılıysa ben a ile b'nin çarpımını bir k orantı sabitine eşitleyeceğim. A ve B sırasıyla X ve Y ile ters orantılıysa eğer bakın A X de ters orantılıdır. Dolayısıyla A çarpı X eşittir. K diyeceğim ve B, B ile Y de ters orantılıymış. Yani B çarpı Y eşittir yine K diyeceğim arkadaşlarım. Burada A çarpı X ile B çarpı Y de tabii ki birbirine eşit olmak zorunda sevgili gençler. Ve bunlar da bir orantı sabitine eşit. Ve buradan X'i karşı atarsanız A eşittir K bölü X'i bulursunuz. Buradaki y'yi karşıya yatarsanız b eşittir k bölü y'yi elde edebilirsiniz. Ters orantılı iki çokluk çarpılarak bir orantı sabitine eşitleniyor. Doğru orantılı iki çoklukta birbirine oranlanarak bir orantı sabitine eşitleniyor. Bunları soruların içerisinde kaçırmayacaksınız. Toplam 40 adet bilye. Şimdi bilya dediğimiz neymiş arkadaşlar? 40 tane bilyemiz varmış. İki kardeşten büyük ve küçük olanına sırasıyla 3 ve 9 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Şimdi büyük kardeş ve küçük kardeşe büyük ve küçük kardeş diyelim ters orantılı olarak paylaştırılıyormuş ya 3 ve 9 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Bakın size tavsiye ben bütün sorularımı da bu şekilde çözüyorum sana da bu şekilde çözmeni tavsiye ediyorum açıkçası iyi dinliyorsunuz. Ters orantılı verdiği zaman kafan karışmasın diye ama ters orantılı olduğunu kaçırma bak tamam mı kafan karışmasın diye şunu yapacaksın hemen 3 ile 9'un ortak katını düşünüyorsun nedir 9 bunu 9 yapmak için 3 ile çarpmam gerekiyor ya 3k diyorum bunu 9 yapmak için 1 ile çarptığım için de k diyorum artık ben bunu doğru orantıya çevirdim bakın buna 3k tane bilye veriliyormuş buna k tane bilye veriliyormuş e, toplamda 40 tane bilye oluştuğu için 4k eşittir 40 dersiniz Buradan k kaç gelir arkadaşlar? 10. Yani büyük kardeşe 3 k olduğu için 3 kere 10'dan 30 tane bilgi düşüyormuş. Küçük kardeşe k 10 olduğu için 10 tane bilgi düşüyormuş. Bizden istenen ne peki? Büyük kardeş küçüğünden kaç bilgi fazla almıştır? Yani 30 10'dan kaç fazladır? diye soruluyor. O halde cevabımız 30-10'dan 20 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız buydu diyebiliriz. Geçtim bir diğer bilgi. Bileşik orantı. Şimdi bileşik orantı da İçerisinde hem doğru orantıyı barındıracak hem de ters orantıyı barındıracak. Eğer böyle iki çokluk varsa veya birden fazla çokluk varsa buna biz bileşik orantı diyoruz. Örneğin A sayısını düşünün. A sayısı B ile doğru orantılıysa tabi ki A bölü B demek zorundayım. Ve aynı A sayısı C ile ters orantılıysa da A ile C'yi çarpmak zorundayım. Ve bu da bir orantı sabitine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Örnek veriyorum. A sayı A eksi iki sayısı a eksi 2 sayısı b eksi 1 ile ters orantılı diyorsa çarpacaksınız c artı 2 ile doğru orantılı diyorsa c artı 2'ye böleceksiniz ve bu bir orantı sabitine eşit olacak bir diğer sorumuza bakalım hemen pekişsin olay a ile b ters orantılı iki sayıymış bakın a ile b ters orantılı a çarpı b diyorum eşittir k oluyor de demiş ki A sayısı %900 arttırıldığında %900 artırmak demek. Yani 100'ken 900 kadar arttırmak demek oluyor. E 100'ken 900 arttırırsam bu 1000 olur arkadaşlar. Yani 100'ken 1000 oluyorsa o sayı 10 katına çıkmıştır. Dolayısıyla A sayısı %900 artıyorsa demek ki 10 katına çıkıyormuş 10A. Daha sonrasında sayılar arasındaki orantının bozulmaması için orantı bozulmuyorsa orantı sabiti değişmiyordur. K hala duruyor. B'ye ne olmalıdır diye soruluyor. O zaman x diyelim ne olduğunu bilmiyoruz ya. x çarpı b diyelim. İşte bize x ile alakalı bir şey soruluyor. B yüzde kaç azalmalıdır? Şimdi bakın 10 çarpı a çarpı x çarpı b orantı sabiti başka neye eşittir arkadaşlar? a çarpı b'ye o halde bu da a çarpı b'ye eşittir diyeceğiz. Yani şuradaki a ile b'yi korumamız gerekiyor. Nasıl koruyacaksın? Burayı 1 yapman lazım. Yani x sevgili arkadaşlarım burada onla neyi çarparsam 1 gelir 1 bölü 10 olması lazım. Demek ki gençler b sayısı b iken b bölü 10'a düşüyor. B bölü 10'a düşmesi demek arkadaşlar şöyle demek mesela 100 iken ona %10 böldüm 10'a düşmesi lazım. Yani 100'den kaç azalmış? 90 mı azalmış? O zaman %90 azalması gerekiyordur beğenin diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Valla olabildiğince detaylı ve basit anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatım başarılı oluyordur. Tabi bu basit anlatmanın yanı sıra da farklı bir şekilde sana bunları sunmaya çalışıyorum. Umarım sen de o farkı hissetmişsindir. 9. örneğimiz bileşik orantıda a-1 sayısı, sayısı b-2 ile doğru orantılıymış. Hemen alt tarafa doğru orantılı olduğu için böldüm. Ve yine a-1 sayısı c-5 ile ters orantılı olduğuna göre bunları da çarpacağız arkadaşlar. Çarptıktan sonra da bir orantı sabitini mutlaka eşitlemeyi unutmayın. Şimdi ki a 3 iken 3'ten 1'i çıkardığımız 2 çarpı b2 imiş 2'ye 2, ye 2 ye eklediğimiz 4 C 7 oluyormuş 7'den 5'i çıkardınız 2 2 çarpı 2 4 4'ü 4'e böldüm 1 geldi Yani bu orantı sabiti kaçmış arkadaşlar 1'miş O halde o halde ben buna eşittir 1 dedim ya Bakın gençler A 5'ken demiş 5'ten 1'i çıkardınız 4 C 6 iken 6'dan 5'i çıkardınız 1 Burası da B artı 2 oluyor ve yine orantı sabit olan 1'e eşit olmak zorunda 4'ü neye bölersem 1 olur Tabii ki 4'e demek ki b artı 2'nin 4 olması gerekiyor b artı 2 4 ise b kaçtır Tabii ki 2'dir bizden istenen şey b'nin kaç olduğuydu b2 imiş gençler devam ediyorum bir diğer sayfamdayım ortalamalar aritmetik ve geometrik ortalamayı ele alacağız bir de eskiden harmonik ortalama vardı milletin kafasını karıştıran Aritmetik ortalama arkadaşlarım A ve B sayılarının aritmetik ortalaması yani iki sayının aritmetik ortalamasını bulmak istiyorsan sen bu iki sayıyı toplayacaksın ve sayı adedine böleceksin. Yani neymiş arkadaşlar e, verilerin toplamı diyelim sayı demeyelim verilerin toplamını toplamını neye bölüyormuşuz veri adedine bölüyormuşuz tamam mı bu şekilde aklında dursun ezberleme. A, B, sayılarının aritmetik ortalamasını elde edebilmek için de 3 tane sayımız var. A artı B artı C topluyorsunuz bunları. Sayı adetimiz olan 3'e bölüyorsunuz. Yani yine verilerin toplamını veri adetin olan 3'e bölmüş olduk. 4 tane olmuş olsaydı 4'e bölecektik. Peki geometrik ortalama nedir? A ve B sayılarının geometrik ortalaması da A ile B'yi çarpıyorsunuz ve karekök içerisine alıyorsunuz. Yani aslına bakarsanız Verileri çarpıyorsunuz verilerin çarpımı dedim tamam mı daha sonrasında da 1 bölü veri adedi diyorsunuz neden çünkü bu kök içinde a çarpı b demek aslına bakarsanız a çarpı b'nin 1 bölü 2. kuvveti demek bakın buradaki 2 ne? Sayı adedi A ve B iki tane sayı olduğu için 1 bölü 2. Yani zaten kare dediğimiz için şurada bir gizli vardı? ikimiz vardı. Eğer A, A B, C'nin geometrik ortalaması istemiyorsa bunları çarptınız ve buraya bu sefer ne yazacaksınız? 3 yazacaksınız. Aslına bakarsanız A çarpı B çarpı C'nin 1 bölü 3. kuvvetidir de diyebiliriz. Tabi siz gösterirken şu şekilde gösterirseniz daha kullanışlı olacaktır. 10. örneğimiz. 6 tane özdeş yazıcı 6 dakikada 108 adet çıktı veriyorsa 10 tane özdeş yazıcı 10 dakikada kaç adet çıktı verir? Şimdi şöyle yazıcı şimdi bu şeyde biz nedir onun ismi bileşik orantıyı kullanacağız önce 6 tane özdeş yazıcı ben yazıcı sayısını arttırırsam yazdırma süresi düşecektir. Yani o zaman o zaman yazıcı sayısıyla sevgili arkadaşlarım süre ters orantılı olduğu için ben yazıcıyla süreyi çarpacağım ve yazıcı sayısının artması demek çıktı sayısının da artması demek dolayısıyla bu çıktı sayısıyla yazıcı sayısı doğru orantılıdır ve bunlar bir orantı sabitine eşit olmak zorunda şimdi 6 tane yazıcı 6 dakikada Toplam 108 tane çıktı veriyorsa, bu bizim orantı sabitimizdir ki 36 bölü 108 demek 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani benim orantı sabitim neymiş arkadaşlar 1 bölü 3'müş bu cepte artık. Şimdi diyor ki 10 tane özdeş yazıcı bak yazıcıyı buraya yazdım 10 dakika daha, bunu da buraya yazdım. Kaç adet çıktı verir onu bilmiyoruz x dedik bunun neye eşit olması lazım 1 bölü 3'e şurası kaç arkadaşlar 100 değil mi? 3 kere 100, 300 yapar eşittir x kere de x yapar demek ki kaç tane çıktı alınıyormuş arkadaşlarım? 10 tane yazıcıyla 10 dakikada 300 tane çıktı alınabiliyormuş diyebiliriz. Eğer ki bu durumları yani 6 özdeş yazıcı 6 dakikada 108 adet çıktı veriyorsa falan eskiden sorular vardı işte 3 tane fare 3 dakikada 3 tane fındık yiyorsa bir tane fare 1 dakikada kaç tane fındık yer gibi böyle e, sorular vardı Facebook ve Instagram soruları. İşte bu tarz soruları şu şekilde basit bir e, hani kendi kafanda formülüze edersen çok daha ama çok daha rahatlayacaksındır bunu da sakın unutma. Şimdi geçelim 11. sorumuza. X ve Y sayılarının aritmetik ve geometrik ortalamayla alakalı şimdi sorular çözeceğiz sonra bitireceğiz konumuzu. X ve Y sayılarının aritmetik ortalaması 5'miş. Yani x ile y sayılarını toplayıp sayı adedine böldüğümüz zaman 5 giriyormuş. E peki buradan ben x artı y'yi bulamaz mıyım? Bulurum x artı y neyi 2'ye bölersem 5 olur? Tabii ki 10'u. Dolayısıyla x artı y yani x ile y'nin toplamı 10'muş bu cepte. x, y, z sayılarının aritmetik ortalaması demiş. Yani x artı y artı z bölü bunu kaça böleceğiz Üçe. Neden? Çünkü 3 tane sayımız var. Aritmetik ortalaması da 10'muş. Yani x artı y artı z ne olmak zorunda arkadaşlarım? 3 kere 10'dan 30 olmak zorunda. Şimdi bize demiş ki z kaçtır? Ben zaten şuradaki x artı y'nin 10 olduğunu biliyorum ya. O zaman z'ye kaç kalır arkadaşlarım? 20 kalır. Yani z sayısı 20'ymiş diyebiliriz. 12. örneğimiz. x, y ve z gerçek sayılar. x ile y'nin geometrik ortalaması 2 kök 2. Şimdi şöyle. X ile Y'nin geometrik ortalamasını bulmak için X ile Y'yi çarpıp karekökünü almam gerekiyor ki bu da iki kök 2'ymiş. Her iki tarafın karesini alırsanız X çarpı Y'nin iki kök 2'nin karesi şunun karesi 4 kök 2'nin karesi 2 çarparsanız ne gelir? 8. X ile Z'nin geometrik ortalaması yani X ile Z'nin karekökü arkadaşlar 4'müş. Her iki tarafın karesini alırsanız X çarpı Z'nin 16 yapması gerektiğini görürsünüz. Y ile Z'nin geometrik ortalaması Y, Z'nin karekökü de 4 kök 2'ymiş. Her iki tarafın yine karesini alırsanız. Böylelikle y çarpı z'nin 4 kök 2'nin karesi 16 kere 2'den 32'dir. Yani x ile y'nin çarpımı 2'nin küpüymüş. x ile z'nin çarpımı x 2 üzeri 4'müş ve y ile z'nin çarpımı da 2 üzeri 5'müş. Kaba tabirle. Şimdi bize demiş ki x, y, z sayılarının x, y, z sayılarının geometrik ortalamasını bulun demiş. x, y, z sayılarının geometrik ortalaması aslına bakarsanız x çarpı y çarpı z'nin Bakın geometrik ortalama dediği için 3 tane de olduğu için küp kökünü alacağız tamam mı? Bizden bu sorulmuş. Peki şimdi ben x, y, z'yi elde edebilmek için şunları bir taraf tarafa çarpsam. Bak x ile x'i çarptım x kare geldi. Y ile y'yi çarptım y kare geldi. Çarpı z ile z'yi çarptım z kare geldi. Bunlar da üssü sayılar ya tabanları aynı üstlerin toplayacağız. 3, 4, 5 daha 12 yapar 2 üzeri 12. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız bu ikilerin her biri gidecektir. Dolayısıyla x çarpı y çarpı z de şu da yarıya düşecektir. 2 üzeri 6 ymış. Şimdi bizden ne istenmişti? x çarpı y çarpı z'nin biliyorsunuz ki küp kökü istenmişti arkadaşlar. x çarpı y çarpı z 2 üzeri 6 idi. Bunun küp kökünü alacağız. Bu da 2 üzeri 6 bölü 3'tür. 6 bölü 3'tür. 6 bölü 3 kaçtır? 2 2'nin karesi kaçtır? 4. Demek ki bizim cevabımız artık 4'müş diyebiliriz. Ve gençler bu bizim oran orantı konu anlatımındaki son sorumuzdu. Dediğim gibi oran orantı ile alakalı problemler de artık problemleştirilmiş biçimde geliyor ki problemler hem karma testinin içerisinde hem de sayı kesir problemlerin içerisinde falan. Ben sana bol miktarda oran orantı problemi de bıraktım. Hem de burada oran orantı konu testini çözeceğiz. Bu da bir sonraki videoda olacak. Sonraki videoda o halde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.